Herkese merhaba ben Tolga Özbek, Türk Savunma Sanayi'nin en büyük şirketi Aselsan. Aselsan işte hisseleri borsada büyük talep görüyor. Bir taraftan dünyadaki yapılan listelemede en büyük yüz savunma şirketinde de Aselsan 49. sırada yerini almış durumda. Aselsan'ın farklı farklı ülkelerde farklı farklı noktalarda çeşitli yatırımları var. Türkiye içinde de illerin isimlerini verdiği fabrikalar kurulmaya başlandı. İşte bunlardan bir tanesi Aselsan Sivas'tı. Optik sistemler üzerine çalışmalar yapıyor. Bir diğeri de Aselsan Konya oldu. Konya gerçekten sanayi konusunda hızlı bir gelişme sahip çok önemli bir ilimiz. Bu sanayi çalışmalarında da savunma sanayi önemli bir yeri tutar durumda. İşte özellikle tüfekler, ihracat konusunda, yapılan üretim konusunda, metal işleme, hassas imalat konusunda Konya oldukça gelişmiş bir ilimiz olduğunu söylememizde fayda var. Peki Aselsan'ın Konya tesislerinde, Aselsan Konya'da neler yapılıyor? Öncelikle burası yaklaşık 2 yıl önce kurum çalışmaları başladı ve Aselsan toplam 65 milyon dolarlık yatırım gerçekleşti. Burada toplam çalışan sayısı 286. Bu personelin 116'sı da mühendis. Burada yapılan en önemli sistem UKSS olarak adlandırılan uzaktan komutalı silah sistemleri. Bugün bakıyorsunuz UKSS'ler nerede kullanılıyor? Örneğin zırhlı araçların üzerlerinde var. Deniz platformlarında var veya çeşitli noktaların korunması amacıyla kurulmuş özel kuleler uzaktan kumandalı. farklı farklı çeşitli türden mühimmatlar atabiliyor. 762, 12.7 milimetre mermileri, bir taraftan da 25 milimetre ve 30 milimetrelik top atışı gerçekleştirebiliyor. Bunun özelliği nedir? Bu sistemleri kurduğunuz zaman bir kere personel koymuyorsunuz üzerine, herhangi bir riski yok. Üzerlerinde optik anlamda çok gelişmiş sistemler var. Çok çok uzaktan hedefi teşhis edebiliyor. Yani gözün görebileceği noktanın çok ilerisinden optik olarak hedefi buluyor, teşhis ediyor, takip etmeye başlıyor ve tabiri caizse nokta atış yapıyorsunuz. Gerçekten işte mesela bir deniz platformu düşünün. Denizde işte dalgaların arasında o gemi bata çıka ilerliyor, hareket var ama... Öyle bir stabilizasyon sistemi var ki, öyle bir takip sistemi var ki hedefinizi, nokta atışı teşhis ediyorsunuz, görüyorsunuz ve yaklaşmadan vurma şansına sahipsiniz. Bu konusunda da Aselsan gerçekten çok önemli bir ihracat başarısı yakalamış durumda. Çok sayıda ülkeye de bu sistemleri ihraç etmiş durumda. 20'den fazla ülke var. Kimler, hangi ülkeler var? Hırvatistan, Katar, Kazakistan, Pakistan... Bahreyn, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Gürcistan, Malezya gibi 20'den fazla ülkede Aselsan bu sistemleri e, satmış, ihracat başarısı yakalamış durumda. Çok farklı e, araçlar, tekerlekli, paletli araçlar, biraz önce de söylediğim gibi farklı farklı deniz platformları Bunların üzerine entegre ediliyor bu sistemler ve uzaktan çok başarılı atışlar gerçekleştiriliyor. Bunların üzerlerinde lazerli mesafe ölçerler var. Şöyle bir kısaca sarmak gerekirse kara sistemlerinde örneğin Sarp, Zafer, Nefer, Serdar yer alıyor. Deniz sistemleri arasında da Stamp 2, Muhafız ve Stop sistemleri dikkat çekiyor. Bu sistemler tabi Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da yoğun olarak kullanılıyor adeta. Aselsan geliştirdikten sonra TSK'ye veriyor. TSK bunları sahada testini yapıyor. Kullanımları geri dönüşleriyle birlikte üründe iyileştirmeler ekler veya talep doğrultusunda bazen bir, bir silahın tarifi yapılıyor. Aselsan bunu hayata geçiyor veya diğer savunma şirketlerimiz kullanıma başladıktan sonra yeni yeni ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Önemli olan... Eğer gerçekten bunun teknolojisi sizdeyse, yazılımını siz yapıyorsunuz, işte sensörleri işte nedir mesafe ölçerinden radar, optik tespit aletlerine cihazlarına kadar sizler gerçekleştirebiliyorsunuz, buna müdahalelerde bulunabiliyorsunuz, sistemi talep doğrultusunda geliştirilerek daha etkin ve güncel hale getiriyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde zaten yüksek standartları bu sistemlerin diğer ülkeler tarafından da takip edilmesine ve gerektiği zaman da sipariş verilmesine neden oluyor. Ve Aselsan açısından da bu çok çok önemli bir ihracat kalemi. İşte tüm bu sistemler Aselsan'ın Konya'daki tesislerinden çıkıyor. Eğer Ankara yolu üzerinden Konya'ya doğru gelirseniz havalimanına doğru yaklaşırken zaten o Aselsan-Konya tesislerin, devasa tesislerin böyle bir yanından geçip göreceksiniz burayı. Konya'da sadece UKSS sistemleri değil diğer başka sistemlerinde üretimi gerçekleştiriliyor. Bunlar MAX olarak adlandırılan Milli Aselsan Konya silahı da denilen T-35 elektrikli tahrikli otomatik top, T-30 elektrikli tahrikli otomatik top sistemleri, OBA olarak adlandırılan Kırklık otomatik bomba atar gibi farklı farklı sistemlerde Konya'daki Aselsan tesislerinde üretiliyor. İşte bir tarafta bakıyorsunuz Aselsan'ın geliştirdiği sistemler, Aselsan'ın ismi bir yer tarafta da Konya'nın altyapısı ki biraz önce de söylediğim Konya savunma sanayi içinde birçok ürün üretim gerçekleştiriliyor. İşte ikisini bir araya geri koyduğunuz zaman ortaya gerçekten başarılı ürünler yapan. En önemlisi de şu dönem içerisinde bunları ihraç edilebilir hale gelmiş. Çok çok güzel ürünler, farklı ürünler ortaya konuluyor. Buradan gözüken şu ki bir ilin ekonomik anlamda getirilerini arttırabilmesi için bu tür yatırımlar çok çok önemli. Ama önemli olan iki tarafın ortak güçlerini bir araya getirebilmek. O ortak güçleri yan yana üst üste koyduğunuz zaman çarpan etkisi oluşturmaya başlıyor ve sizleri ürünlerinizi daha yukarı doğru çekmiş oluyor. Evet geçtiğimiz günlerde açılışı Konya'daki Aselsan Konya tesislerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı ee, ve e, yoğun bir katılımla üst düzey bakanların katıldığı savunma sanayi başkanı İsmail Demir katıldığı bir törenle de bu fabrika tanıtılmış oldu umarız e, daha fazla Sipariş alınır daha fazla ihracat yapılır ki bu fabrikalar kapasitelerini ilerleyen dönemlerde daha da arttırırlar. Evet detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemiz üzerinden takip etmeniz mümkün. Videolarımızın devamı istiyorsanız lütfen beğen tuşuna baksın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri ayrıca sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.